Kıyamet gününe yemin ederim. Kusurlarından dolayı kendini kınayan nefse de yemin ederim ki diriltilip hesaba çekileceksiniz ayıpsam insan insan kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Bela qadirin ala anusamiye banana evet bizim onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter. اَلْ <gülüyor> Fakat insan önünü, geleceğini, kıyameti yalanlamak ister. يَسْأَلُ <gülüyor> O kıyamet günü ne zaman diye sorar. فَإِذَا <gülüyor> Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman o gün insan kaçış nereye diyecektir. Ve khasefel kamer ve dümi'a şemsu vel kamer Yekulul insanu yevme in eynel mefer Kelle ala vezer Hayır. Hiçbir sığınacak yer yoktur. İlâ rabbike yevme izinil müsteqar. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Yünebbe'ül insanu yevme izin bimâ kaddeme ve akhar. O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir Belil insa ala hatta mazeretlerini ortaya koysa da o gün insan kendi aleyhine şahittir. Ve ey Muhammed onu, vahyi çar çabuk almak için dilini kımıldatma. İnne aleyna ve Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. Fe izâ taraknâhu fettebi' O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uyum. Sonra onu açıklamak da bize aittir. Hayır, siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Ve tezemûnel Wudûy yawma idhin nâzire O gün bir takım yüzler aydındır. İle rabbihâ nâzire Rablerine bakarlar. Ve wudûy yawma idhin O gün bir takım yüzler de asıktır. Tevünnü en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 işte o gün sevk ediliş Rabbinedir. Ve gilmen raqu, ve zannen al-firaq, ve tettisafu bil-saq, ila Rabbik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 أَلَمْ يَكُنُقُ فَتَمْ مِنْ مَنِيِّنَّا O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا Sonra bu bir alaka oldu derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Ece alemin hu'z nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti Eleyse zalik bikadir ala en yuhyil mevta Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi Bismillahirrahmanirrahim.